İyi, tamam mı? Çek Abi da. şu anda araç önümü kesti. Polisin diye bakın. Çek. Polisin araçta çakar takılı. Iş araçta çakar takılı polisin dedi. Ya Polisin dedi. Polisin dedi önümde araçtan çıktı. Sen çek. ne ayak yapıyorsun, yapıyorsun? lan. Sen ne ayak yapıyorsun? Sen bana bak bir. <gülüyor> içe bana bak bir. Bana bak bir, bir, bir, bir kamera çek. Araç malsın, sen haksan malısın. Araç araçta kamera var. Çakar takılı. Kamera çakar takıldı. Çakar takıldı. Polisin de yolu kesti araç. Sen şaka mı yapıyorsun? <gülüyor> araç yolu kesti. Sen dakika. Şaka mı yapıyorsun? Bana bak. Sen ciddiysen şaka mı yapıyorsun? Senin psikolojin sorunlu mu var? Bakın. Seni ben burada öldüreyim mi? Sen ne istiyorsun? Bak bak bak. bak araçta araçta çakar var diye önümü kesti. Yok. Evet bakın. Lan sen Sen hayır. Çek sende, lan? sen lan. Tamam vururum hazırım. Ya. Ya. Yararım öldürmem. Sete git. Asık gel. Amına koyduğum. Lan sen kimin amına koydun oğlum? Yol başımız. Bana öldürme Onunla benim canın sık mı? Senin var ya. Ay çek. Ayıp, Abi var. görüyorsunuz bak. Ayıp, ayıp, bak oğlum bak bu hazır Bir dakika an sen? Ay sen amacın ne? Amına koydu Araçta çakar takılı. Araçta çakar takılı şu anda. Bakın polisin diye önümü kesti bakın. Bakın polisin diye önümü kesti. Sen, sen, ne bakın, önümü kesti. sen Tamam canlı yayındayız. Şey şey olsun. Hayır dursan da öyle çakar var diye önümü aramaya. kesti polis. Aramaya. Bakın polisin diye önümü kesti. Hayır dur